Yine yüz çevirdim aşka gün geçirdi onca Yapraklar sarardı soru Sonbaharın sonunda Bahar yok artık Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka Güz geçirdim anca yapraklar sarardı sondu Sonbaharın sonunda bahar yok artık Yağmuru vurunca der ve der tondu